Bir sayının negatif kuvveti, niçin o sayının çarpmaya göre tersinin pozitif kuvvetine eşittir? Bunu neden akla yatkın olduğunu daha iyi kavrayabilmek için ikinin farklı kuvvetlerini inceleyeceğim. Sonra da sıfırdan küçük kuvvetlerde, tam kuvvetlerde olması gerekenlere bakacağım. O halde 2 üzeri 3 ile başlayalım. 2 üzeri 3, 2 çarpı 2 çarpı 2 demek. Bu da 8'e eşit değil mi? Peki 2'nin ikinci kuvveti? O da haliyle 2 çarpı 2'ye yani 4'e eşit. Şimdi 2'nin 3. kuvvetinden 2'nin 2. kuvvetine inerken ne oldu? Şu oldu. İlk sonucu 2'ye böldük. 2'ye böldük değil mi? 8, 4. Devam edelim. 2 üzeri 1 kaçtır? 2'dir. Şimdi de 2'nin karesinden 2 üzeri 1'e inerken bir kez daha sonucu 2'ye böldük değil mi? 2'ye böldük. Şimdi işler ilginç bir hal alıyor. 2'nin sıfırıncı kuvveti. Aslında bu örnek sıfırdan farklı bir sayının sıfırıncı kuvvetinin neden 1'e eşit olduğunu iyi anlatıyor. Buraya kadar kuvveti her 1 azalttığımızda aslında sonucu 2'ye bölmüş olduk. O halde burada da sonucu 2'ye bölmemiz lazım. 2'yi 2'ye bölersek 1 eder. 2'nin sıfırıncı kuvvetinin 1'e eşit olmasının sebebi işte bu. Şimdi devam edelim. 2'nin eksi 1'inci kuvveti kaçtır? 2'ye bölerek ilerleme konusunda tutarlı olmak istediğimize göre tekrar 2'ye böleceğiz, değil mi? Tekrar 2'ye bölüyoruz ve burası 1 bölü 2'ye eşit oluyor. Dikkat edin, 2 üzeri eksi 1, 1 bölü 2'ye, 2 üzeri 1 ise 2'ye eşit. Yani bu sayı bunun çarpmaya göre tersi. Evet, ben bunu çok sevdim, devam edelim. O halde 2 üzeri eksi 2 kaç olmalı? Tekrar 2'ye böleceğiz, değil mi? Yine 2'ye bölüyoruz ve 1 bölü 4 sonucunu elde ediyoruz. Düzeni, şablonu görüyorsunuz değil mi? 2'nin eksi 3 kuvveti için bir kez daha 2'ye böleceğiz. O da 1 bölü 8 ediyor ki, 2 üzeri 3'ün yani 8'in çarpmaya göre tersine eşit. Yani negatif kuvvetin niçin tabanın çarpmaya göre tersiyle ilgili olduğunu bu örnekten de anlayabiliyoruz. Bir sayının negatif kuvvetinin neden sayının çarpmaya göre tersinin pozitif kuvvetine eşit olduğunu buradan da görebiliyoruz.